Viyana'da Kunsthistorisches Museum'dayız ve Bruegel'in etkileyici eserine, Babil Kulesi'ne bakmaktayız. Bu tabloda gerçekten de çok fazla bakacak şey var. Aslında resimlerin de ne kadar eğlendirici olabileceğini hatırlamamızı sağlıyor. Bu tablo sakin şekilde uzun uzun bakıp incelenmeyi hak ediyor. Tabloda anlatılan öykü İncil'den geliyor. İnsanlar çok yüksek bir bina yapmaya karar veriyorlar. Bina o kadar yüksek olacak ki, cennete ve Tanrı'ya ulaşacak. Tanrı ise bu fikri hiç sevmiyor ve bu konuyu zarif ve akılcı şekilde çözümlüyor. Bu zamana kadar yeryüzünde sadece bir tek ırk var. Tanrı insanları konuştukları dile göre bölersem, farklı diller konuştuklarında artık birbirleriyle iletişim kuramazlar ve binada inşa edilmez diye düşünüyor. Brügel bu tabloyu Rönesans döneminde yapıyor. Resim hem İncil'deki bu öyküye, hem de Rönesans döneminin siyasi durumuna göndermeler yapıyor. Rönesans dönemini düşündüğümüzde, aklımıza ilk gelenlerden biri de, kapsamlı bir inşaat faaliyetinin olması. Sanatçı, lüks malların ticaretinin yapıldığı, çok zengin bir kent olan Antwerp'te yaşıyor. Farklı bir açıdan düşünürseniz, bu resim aslında kişinin başarısının tehlikelerine ilişkin. İnşa ettiğimiz binaların, yarattığımız şeylerin, sahip olduğumuz güç veya zenginliğin Tanrı'nın gözünde bir önemi yok. Bruegel bu noktayı çok güzel vurgulamış. Resmin sol alt köşesinde bir kral görüyoruz. Kral bu anıtın yapılmasını emreden kişi olmalı. Taşı oyan işçiler, mermer bloğu kaldıranlar ve kralın önünde eğlenler. Burada bir ironi var, kralın emriyle yapılan bu kulenin çökeceğini biliyoruz. Gerçekten de gözümüzün önünde binanın bazı bölümleri çöküyor. Ancak onlar bu durumun farkında değil. Yapılmaya devam ediyor. Ancak bir taraftan da çöküyor. Kule son derece heybetli ve sağlam gözükmekle birlikte, sola doğru hafifçe yatmış. Neredeyse arkasında bulunan ortaçağ kenti için bir tehdit oluşturacak. Bazı yerleri tamamlanmamış görünüyor. Örneğin ortada henüz kesilmemiş bir blok görüyoruz. Bazı bölümler tamamlanmış, bazı bölümlerde de hala inşaat iskeleleri duruyor. Eş zamanlı olarak hem yükseliyor hem de çöküyor. Baktığımız sahne oldukça inandırıcı. Vinçleri, yük kaldırma makaralarını ve diğer inşaat araç gerecini görüyoruz. Bu inşaat, Roma'daki Kolezyum'un inşaat sürecini anımsatıyor. Sanatçının Roma'ya gittiğinde Kolezyum'un yapımını görüp bundan etkilenmiş olması mümkün. Gördüklerimiz çok gerçekçi duruyor ve Rönesans insanının neler yapabildiğini gösteriyor. Her yer karınca gibi insan dolu, çok kalabalık. Ticaretin kuvvetli olduğunu hissedebiliyoruz. En sağ tarafta uzaklardan gelmiş gemilerdeki mallar görülüyor. Büyük bir şato var. Aslında büyük olmasına rağmen, inşa edilen devasa yeni kulenin yanında küçücük kalıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Bazıları bir şeyler taşıyor, bazıları taş oyuyor, bazıları tırmanıyor. Hepsi faaliyet halinde. Çok meşguller, ancak bu çalışmaların ve koşuşturmanın beyhude olduğunu biliyoruz. Bir anlamda, insan ırkının çabalarının beyhudeliğini vurguluyor. Çabalamanın beyhude olduğu meydanda olsa da, yapıyı tamamlama aşkı ağır basıyor. Kule çok eğlenceli gözüküyor. Rüya gibi bir ortam. Çok ilgi çekici. İçine girip etrafa bakmak istiyoruz. Bu aslında bir tür tuzak, bir şaşırtmaca. Brügel bu muhteşem ve eğlenceli ortamı gözlerimizin önüne seriyor. Ancak aynı zamanda da, bunu yapmak istemezsiniz, bu doğru değil diyor.